Burada üç farklı şekil görüyorsunuz. Yıldız, kare ve üçgen. Bu şekillerin her birinden farklı sayılarda var. Yani elimizde beş tane yıldızımız, üç tane karemiz ve altı tane üçgenimiz var. Hepsini tek tek çizmedim ama her şekilden kaç tane olduğunu biliyoruz. Yanlarında yazıyor. Tekrar ediyorum. Beş tane yıldızımız, üç tane karemiz ve altı tane üçgenimiz var. Peki, Şimdi de size soruyorum. Elimizde toplam kaç tane şekil var? Bu sayıları toplamamız gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz. Ne de olsa şekillerin toplam sayısı soruluyor. Öyle değil mi? Evet. Çok haklısınız. Bu sayıları birbiriyle toplamamız gerekiyor. Çünkü şekillerin ne olduğu önemli değil. Biz toplam kaç tane şekil var onu bulmalıyız. Hadi toplayalım. 5 artı 3 artı 6. Peki... Bu işlemin sonucu ne olur? 5 artı 3 ile başlayalım. 5 artı 3 ne eder? 5 yıldız artı 3 kare. 5 artı 3, 8 eder. O halde şimdi de 8 ile 6'yı toplamamız gerekiyor. Evet, 8 artı 6. 8 artı 6 kaç eder? Cevabı biliyor olabilirsiniz. Eğer bilmiyorsanız, sayarak sonucu bulabilirsiniz. Ama bu gibi işlemlerin sonucunu ezberlerseniz, İleride çok işinize yarayabilir. 8 artı 6, 14 eder. Evet, 8 artı 6 işleminin sonucu 14'tür. O halde, 5 artı 3 artı 6 işleminin sonucu da 14 olur. Şu anda bu sayıları topladığınız sıranın bir önemi olup olmadığını merak ediyor olabilirsiniz. Hayır, sıranın kesinlikle bir önemi yok. Ve bunun önemi olmadığını size kanıtlamak istiyorum. Öncelikle, işlemi bir daha yazalım. Evet, 5 artı 3 artı 6. 5 ile 3'ü toplamadan önce gelin bu sefer 3 ile 6'yı toplayalım. 3 artı 6 kaç eder? 9. 9'u bulduğumuza göre sırada 5 ile 9'u toplamak var. Peki, 5 artı 9 kaç eder? Cevabı bildiğinizi biliyorum ama daha önce de söylediğim gibi, 5 artı 9'un 14 ettiğini İşlemleri çözdükçe aklınızda tutmaya başlayacaksınız. İleride çok ama çok yararlı olacak. 5 artı 9, 14 eder. Eğer bana inanmıyorsanız, 5 tane sayı çubuğu alın, sonra 9 tane daha alın ve bunları tek tek sayın. Ama dediğim gibi, gelin siz beni dinleyin ve 5 artı 9'un 14 ettiğini kafanızın bir köşesine koyun. Evet, işleme geri dönelim. İlk olarak 5 ile 6'yı da toplayabilirdik. 5 artı 6, 11 eder. Ve 11'e 3 eklersek de yine 14 elde ederiz. Gördüğünüz gibi bu sayıları nasıl toplarsanız toplayın, sonuç olarak toplam 14 tane şekil olduğunu bulacaksınız.